Değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız, Ana Haber Bülteri karşınızdayız. Ben de Rüzümen Tarıkmaz'a tarikhaber.com. Ana Haber bülteni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün eşkan gelişmeleri, için paylaşacağız. Ana Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanesik olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber. Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Crown, Life etmişiz, ve Meclisi ve YouTube Tarık Haber TV ve KM Tarık'ın masyafıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanalımızı tanıcak olursak Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Diyoruz ve ana haber biterimiz başlıyor. İlk haberimizle geçiyoruz değerli izleyenler. Bugün İstanbul için insak vakitliği 05.12'de insak olacak. Diğer bilgilerimiz için insak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan öğrenebilirsiniz. Ve borsa hafta sonu hareketli yaşadı. Dolar 19,17 ile yükselişte. Euro 20,79 düşüşte. Altın 1.214 düşüşle düşüşte. Ve İstanbul borsası günü 4.812 ile günü düşüşte kapattı. Seccade üzerindeki fotoğrafı gündem, o, dü, gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama samimi Müslümanlara sığınıyorum dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinden durduğu fotoğraf gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, Sağdet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yerdeki seccadeyi görmedim. O kara üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkçası... Ee, Açıklar söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim dediniz. Seccade üzerindeki fotoğrafı gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama Samimi Müslümanlara sığınıyorum. 1 Nisan 2023-21.00 son güncelleme. 1 Nisan 2023-21.00. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir seccade üzerinden durduğu fotoğraf gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim dedi. Takip et. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada paylaşılan seccade üzerinde durduğu fotoğrafı gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, seccadeli fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Siz Samimi Müslümanlara sığınıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim, ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum şeklinde konuştu. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tokun adını kullanarak vatandaşları dolandırdı. Ekip. Ana haber Birtüelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. resmi Gazeteli yayınlandı. Aylık gelir destek ödemeleri 2009-2092'lere çıkartıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Mali Bakanlığı'nca engelli yaşlı şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi arttırıldı. Yeni düzenlemeye göre 1.500 lira olan aylık ödemeler 2.250 liraya, 1.995 lira olan ödemeler 2.992 liraya çıkartıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Aylık gelir destek ödemeleri 2.992 liraya çıkarıldı. 1 Nisan 2023-21.04 son güncelleme 1 Nisan 2023-21.04 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Yeni düzenlemeye göre 1500 lira olan aylık ödemeler 2250 liraya, 1995 lira olan ödemeler 2992 liraya çıkarıldı. Takip et. Resmi gazetede yayınlanan, ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik çerçevesinde ödeme miktarlarını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi. İşte yeni aylık gelirler. Buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 1500 lira olan destek ödemesi miktarı 2250 liraya. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.995 lira ise 2.992 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.500 liralık destek 2.250 liraya, Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.200 liralık destek de 1.800 liraya yükseltildi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 700. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Res yaklaşık bir, bir saat yayındayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine Galatasaray Adana Demir Spor Maşı'na damga vuran pozisyon Emre Akbaba'nın Reis Mertesi'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kırmızı taraflarından kırmızı kart isyanı geldi. Son dakika haberine göre... Süper Lossberg'in 27. haftasında Galatasaray Adana Demir Spor kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında Galatasaray taraftarlar sosyal medyada maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Şansalan Emre Akbaba'nın Daires e, Mentes'e faulü sonrasında Adana Demirspor oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. İşte detay. Son dakika Galatasaray, Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon. Emre Akbaba'nın direz mertense yaptığı hareket sonrasında sarı, kırmızılı taraftarlardan kırmızı kart isyanı. 1 Nisan 2023-21.39 son güncelleme, 1 Nisan 2023-21.39 Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Şansalan, Emre Akbaba'nın direz mertense faulü sonrasında Adana Demirsporlu oyuncuyu Sarı Kart'ta cezalandırdı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor, Sportoto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyaya damgasını vurdu. Emre Akbaba ve Mertensin nef Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Emre Akbaba, Serce Oliveira ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü duymayan Akbaba, daha sonrasında Mertensin ayağına yaptığı müdahale ile birlikte sarı kart gördü. Pozisyonun ardından saha kenarında da bir gerginlik yaşanırken iki tarafın kulübeleri araya girerek yükselen tansiyonu düşürdü. Vardan uyarı gelmedi. Sarı, kırmızılı futbolcular ve taraftarlar şans alanı pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundular. Ancak Vardan herhangi bir uyarı gelmedi ve oyuna Galatasaray'ın serbest vuruşuyla devam edildi. Galatasaraylı taraftarlar, Emre Akbaba'nın Mertense müdahalesinin kırmızı kart olduğuna dair hakem Ali Şansalan'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Toroğlu, vara gitmesini beklerdim. Devi arasında Asipor'da yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, ilk yarıda enteresan bir pozisyon var. Var çağırır zannettim, yapmadı. Dandik var. Hakemin orada vara gitmesini beklerdim, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeğe Saraylı Yıldız barıştı mı? Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakçıdan tepki geldi. Biz papatya çayını bir sana da rezene tavsiye ederiz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Afet konutları komut temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim töreninde konuştu. Kanal İstanbul projesinin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, bay bay kemal kesemeyeceksin dedi. Öte yandan İYİ Partili Meral Akşener'e tepki gösteren Erdoğan, hanımefendi senin aklına bu işlere ermez, biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana rezeneyi tavsiye ederiz ifadesini kullandı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki. Biz papatya çayını biliriz, sana da rezene tavsiye ederiz. 1 Nisan 2023-18-09 son güncelleme, 1 Nisan 2023-2036 Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Kanal İstanbul projesinin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, bay bay Kemal kesemeyeceksin dedi. Te yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de tepki gösteren Erdoğan, hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana da rezeneyi tavsiye ederiz, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Abdullah Paşa Mahallesi Toki alanında düzenlenen Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni ne katıldı? Konuşmasını alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, pek çok müjdeyi içinde barındıran Kadir Gecesi'nin ve ardından gelecek bayramın heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız Ramazan-ı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin Validesi Amine annemizin ebadaki son sözleriyle ifade edecek olursak, her başlayan biter, her gelen gider, her yeni eskir, her taze bayatlar, her güzel çirkinleşir, her yaşayan ölür, ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Başladıktan sonra Ramazan da bitiyor. Unutmayın, insan hayatı da bitiyor, ifadelerini kullandı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Onlar bizim şehitlerimiz ve sevgili peygamberimize komşu. Rabbim ülkemizi, milletimizi, tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin diyoruz. Türkiye, maalesef potansiyel olarak depremiyle, seliyle, kuraklığıyla, heyelanıyla pek çok afete açık bir coğrafyaya sahiptir. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi afetlere karşı hazırlamamız gerekiyor. İşte örnekler burada. Bir afet yaşadık mı? Elazığ'da yaşadık ama ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? İhya ettik mi? Şimdi sizleri görünce çok mutlu oldum. Rabbime hamdolsun o afeti yaşadığımızda, buraya geldiğimde ne haldeydi ama şimdi ne hale geldi? Çok önemli adımlar attık. Toki vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik. Tabi bu işler hem vakit alıyor hem de ciddi kaynak gerektiriyor. Daha önce Elazığ başta olmak üzere çeşitli şehirlerimizde yaşanan depremler, sel felaketleri, yangınlar, sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir hasarla gerçekleştiği için yaraları hızlı bir şekilde sarmıştık. Ancak 6 Şubat depremleri yaklaşık 500 kilometrelik çapı, 14 milyon insanı etkileyen sonuçları, 313 bin, bin binadaki 895 bin bağımsız bölüme oturulamaz hale getiren yıkım gücüyle bize her şeyi tekrar hatırlattı. Afetlerin, özellikle de depremlerin hazırlıkları bitirmeyi beklemediğini söyleyen Erdoğan, öyleyse yapmamız gereken bir yandan yaşadığımız felaketin yol açtığı yıkımın izlerini silmek, bir yandan da gelecek muhtemel afetlere daha güçlü şekilde hazırlanmaktır. İşte Cumhur İttifakı buna hazırdır, diye konuştu. E, Lazır'da attıkları temeller ve teslim edecekleri anahtarların bu sürecin, yol haritasının bir özeti gibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende inşası tamamlanan 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine vereceklerini belirtti. Evlerine kavuşan tüm vatandaşlara yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505 binin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663 gününde temelini atmış oluyoruz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi ifadesini kullandı. Erdoğan pankartları okudu. Elazığlıların gözlerine baktığında şimdiden 14 Mayıs'ta okuduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz, proje yapamayanlar temel atamazlar ve yarın değil hemen şimdi pankartlarını okudu. Zemin artı üç veya dört katlı olarak inşa edilecek deprem konutlarını, iş yerleri, sosyal donatıları, çevre düzenlemeleri ve diğer unsurlarıyla adeta yeni mahalleler, yeni ilçeler tasarladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Şehirlerimizin kadim yerleşim yerlerini de tarihine, kültürüne, sosyal ve ticari ihtiyaçlarına uygun şekilde ilgileniyoruz. Bugüne kadar Elazığ'da deprem konutları ve diğer projelerle 29.418 konut yaptık. Durmadık. Vay Bay Kemal, senin ömründe kaç konut var acaba? Söyler misin? Acaba senin şehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar? Söyler misin? İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da ne yaptılar? Sadece lan. Biz yaptık biz. Biz yaptık onlar değil. Alem 1810 konut ile kamu binalarının, dükkanların, yurtların, okulların ve diğer hizmet birimlerinin yapımı sürüyor. İnşallah hem bunları hem yeni deprem konutlarımızı, hem yeni ilk evin projesindeki 1831 konutu ve 17.500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Türkiye'de yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftiraya engel olmayı maharet sanan bir kesim bulunduğunu belirten Erdoğan, kimdir bu? CHP Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçi yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık, diye konuştu. Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, top projelerinde de aynı engelleme girişimleriyle karşılaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bye bye Kemal, kesemeyeceksin ifadesini kullandı. Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek, değersizleştirmeye ve hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurlaşanları milletime havale ediyorum, diyen Erdoğan, sadece İstanbul'da Çam sakura Murat Dilmener ve Pakize Hanım Hastanelerinin zamanla yarışan projeler olduğunu söyledi. Meral Akşener'e tepki. Murat Dilmener ve Pakize Hanım Hastanelerinin COVID-19 salgını döneminde 3 ayda tamamlandığını anımsatan Erdoğan, hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük diye konuştu. Erdoğan, ülkenin yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız, bitik, darmadağın Türkiye olanların hafızalası bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde yurt içinde ve yurt dışında bu tür hastaneleri kurduklarına dikkat çekti. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi, 319 bin konutu, kamu binalarını ve ticari alanları bir yıl içinde faaliyete geçirme sözünü yerine getireceklerine işaret eden Erdoğan, yapılanları inkar edecek, terör örgütlerinin eteğine yapışacak. Emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs olanlara rağmen bunu başaracaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bay bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdum. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. 14 Mayıs'ta benim Gakkoş'um bu teröristlerle el ele kol kola olanlara yol vermeyecek, ben buna inanıyorum dedi. Bizim LGBT ile işimiz yok. Türkiye'de terör ve çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı partinin AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti. Yüzlerce saldırıya uğradık. Onlarca arkadaşımız alçakça şehit edildi. Parti binalarımız, araçlarımız, partililerimizin işyerleri, evleri kurşunlandı, yakıldı. Üstelik bu saldırıların çoğuda altılı koalisyonun 7'li koalisyonun, düne kadar gizli artık aleni 7. ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsini biliyoruz ve hepsi de aklımızda, kalbimizde. Hepsinin de mahşere kadar takipçisi olacağız. Her kim bu konuda AK Parti'nin ve bizim ismimizi ağzına alırsa, bilinki karşısında topyekun milletimizi bulur. Bu konular öyle ki fayetsiz muhtelislerin, 3. 5. sınıf siyasetlerinin mezesi yapılacak işler değildir. Onlar gitsinler, kendi fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, oturuyorum kalkıyorum kavgası yapmaya, hayali makamlar ve mevkiler dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile beraber dans etsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son 20 yılda 79 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret ederek, şehir hastanemizden bölünmüş yollarımıza, baraklardan doğalgaza, her alanda Elazığ tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturdu. İnşallah Elazığ, 14 Mayıs'ta farkını bir kez daha ispatlayacak. Yüreği imanlı, gönlü zengin, kalbi vatan sevgisiyle atan Gakkoş sandıkta yanlış yapmaz, rakoşa da yanlış yapılmaz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ufkunu yaşadığı afetleri ve sıkıntıları bahane ederek perdelemek isteyenlerin boş durmayacağını belirten Erdoğan şöyle devam etti. Deprem binalarımızı yıkabilir. Canımızdan can kopartabilir. Ekonomik sıkıntılar yükümüzü artırabilir. Ama hiçbir şey inancımızı, azmimizi, umudumuzu elimizden alamaz, Türkiye yüzyılının inşası kararlılığımıza ket vuramaz. Çünkü biz, Cumhuriyetimizin ilk asrında niz taşlı, dikenli, mayınlı yollardan bugünlere gelmiş bir milletiz. Ülkemizin güvenliği, huzuru, demokrasisi güçlü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ekonomisi de düzelir, deprem yaraları da sarılır, hayalleri de hayata geçer. Yeter ki Türkiye'nin omurgası sağlam istikameti düzgün, iradesi güçlü olsun. Terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkum olacaklar. Erdoğan, 20 yıldır vesayetçilerle, darbecilerle, terör örgütleriyle, ekonomik tetikçilerle ve emperyalistlerin kuklalarıyla uğraştıklarını belirterek şunları söyledi. Zor şartlar altında verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına 20 yılda asırlık kazanımlar sağladık. Okyanusu geçen Türkiye'yi 14 Mayıs'ta bir karış suda boğma hesabı yapanlara milletimizle birlikte Elazığ'la birlikte bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız. Daha önceki felaketlerde yaptığımız gibi bu depremin yaralarını biz saracağız. Küresel krizlerin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları da biz çözeceğiz. Ülkemizden söküp attığımız ve güney sınırlarımızın ötesinde karanlık hesapların içerisinde olanlar da bilsinler ki terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkum olacaklar. Onların da başlarını yine biz ezeceğiz. Siyasi, sosyal, ekonomik tüm alanlarda huzurumuzu ve refahımızı artıracak her adımı yine biz atacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye yüzyılı haline biz dönüştüreceğiz. 85 milyonla birlikte hayal ettiğimiz şeylerin hepsini daha önce yaptık, yine biz yaparız. Vatandaşların sandığa giderken Cumhurbaşkanı adaylarına ve ittifaklara bakmalarını rica eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu, 4 Cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin gülü kemali var di tarafta gel muharrem bulunmuyor. Biri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmeti adamış, Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine çaha atlatmış bir kardeşimiz var diye konuştu. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. TRT haber yayınında ilginç anlar. Bir anda yayına girdi. Kana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre 700 bin kişinin maaşla zam ikinci perdeye geldi. Çarşamba günü bir araya gelecekleri 15 bin TL maaş. Yüzde 45 artı 15 zam geliyor. Son dakika haberine göre kamuda çalışan 700 bin kişinin 2 yıllık zam oranının belli olacağı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gelecek hafta çarşamba günü yeniden masa yatırılacak. Geçtiğimiz ay Türk İşle Hak İş kanadının Talepleri ilk kez açıklanmıştı. Peki kamu işçisinin toplu sözleşme zamanı ne kadar olacak? Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika imzalandı mı? Tüm gelişmeler haberi istedim. Son dakika 700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde. Çarşamba günü bir araya gelecekler 15 bin Türk lirası maaş %45 artı 15 zam. 1 Nisan 2023 15.03 son güncelleme 1 Nisan 2023 20.58 Son dakika, kamuda çalışan 700 bin kişinin 2 yıllık zam oranının belli olacağı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gelecek hafta çarşamba günü yeniden masaya yatırılacak. Geçtiğimiz ay Türk İş ile iş kanadının talepleri ilk kez açıklanmıştı. Peki kamu işçisinin toplu sözleşme zammı ne olacak? Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika imzalandı mı? Tüm gelişmeler haberimizde. Takip et. Son dakika haberi. Emeklilerin en düşük maaşının 7500 TL'ye, bayram ikramiyelerinin ise 2000 liraya yükseltilmesine dair yasa Türkiye Bütük Millet Meclisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi geçerek yasalaştı. Yasa ile birlikte geçici işçilere de kadro imkanı getirildi. Geçici işçilerin çalışma süreleri 11 ay 29 güne çıkartıldı. Uygun şartlar sağlandığında ise geçici işçilere kadro imkanı verilecek. Şimdi ise tüm dikkatler 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde. Sine Yılmaz MyNet 700 binası işçiye toplu sözleşme zammı 2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz ay başlamış ve Türk İş ile hak iş taleplerini çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti. Görüşmelerde ikinci aşamaya ise gelecek hafta çarşamba günü geçilecek. Bir uzlaşı sağlanması halinde ise Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılacak açıklamaya çevrilecek. Zam oranının ise Ramazan bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor. Emekçilerimizi mutlu eden sözleşmeye imza atacağız. Türk Metal Sendikası'nın 17. olan genel kurulunda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, önümüzde çözülecek her dosyayı çalışıp kapatıyorum. En son kapattığım dosya, geçici işçiler dosyasıydı. Şimdi de önümüzde bu duruyor. Bunu da çözeceğiz dedi. Bilgin, toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza atacağız, dedi. Zam talebi belli oldu. 2023-2025 dönemini kapsayacak olan sözleşme için Türk İş ve hakiş Toplu iş Sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık bürüt çıplak ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin aylık bürüt çıplak ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesi talep edildi. İşçilerin ücretlerinin 15.000 lira taban ücrete çekilmesinin ardından, bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı ilave edilmesi istenerek, ardından birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde ise enflasyon ve yüzde 5 oranında artış yapılması istenildi. İki konfederasyon ayrıca taban ücrete ilave olarak 2.023 aylık 2.500 Türk lirası, 2.024 yılında da 3.500 Türk lirası sosyal yardım talebinde bulundu. İşte kamu işçilerinin talep listesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na, TÜHİS iletildiği belirtilen ortak talepler arasında yer alan başlıca maddeler şöyle. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık bürüt çıplak ücretleri, 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık bürüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir. İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15-15 oranında refah payı ilave edilecektir. İşçilerin ücretleri, I fıkradaki taban ücrete çekildikten ve II fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık, günlük, saatlik, gürüt çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için %45-45 oranında zam yapılacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde 6.772 sayılı kanuna göre ödenen ilave teyliğe, kapsamdaki tüm işçilere, belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere sosyal yardım olarak 2023 yılı için net 2500 Türk lirası, ay 2024 yılı için net 3500 Türk lirası, ay olarak ödenecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Resmi gazetede yayın... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım geldi. Ücretsiz teslim edeceğiz diyerek pazartesi günü işaret etti. Merak etmeyin para vardı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu deprem kontrolüyle ilgili dikkat çeken bir video paylaşım yaptı. Ücretsiz konut ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu videodaki açıklamalarında pazartesi günü meclise sunacakları kanun teklifini işaret etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu arada merak etmeyin para var. Sözü, sözü de dikkat çıktı. Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım. Ücretsiz teslim edeceğiz diyerek pazartesi gününü işaret etti. Merak etmeyin para var. 1 Nisan 2023 17.05 son güncelleme 1 Nisan 2023 17.22 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu deprem konutları ile ilgili dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. Ücretsiz konut ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videodaki açıklamasında pazartesi günü meclise sunacakları kanun teklifini işaret etti. Te yandan Kılıçdaroğlu, bu arada merak etmeyin para var, sözleri de dikkat çekti. Takip et. Deprem felaketinin ardından yeni yapılacak deprem konutları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, tiğitine anayasa konut hakkında ne diyorsa ona uyacağım ları depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz notunu ekledi Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı bu konuda çok netiz sevgili halkımız bir konuyu netleştirmek adına kısa ve net bir konuşma yapacağım deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hem yoksa insanımız dönmez ardından da şehirlerimiz ölür Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz bu konuda çok netiz. Ama asıl izin vermeyeceğim şey anayasaya aykırı olarak depremze diye konut satılmasıdır. Bakın anayasanın hem 57. hem de 125. maddesi çok açık ve çok net. Devlet güvenli barınmadan sorumludur diyor. Nokta. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet vatandaşına bu konutun ya da iş yerinin güvenli olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu tahdit ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygundur diyor, git bunu alabilirsin diyor, bu iş yerini, daireyi alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu tahvüdüne güvenerek tapıda konut ya da iş yerini alırken imzasını atıyor. Dolayısıyla devlet kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak. Merak etmeyin, para var. Dolayısıyla benim ücretsiz konut söylemin vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak. O arada merak etmeyin para var sevgili halkım, para var. Dünyayı harekete geçiririz. Çok hızlı bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız yine bu parayı bulursunuz. Pazartesi meclise sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz. Bir imza ile halledeceğiz. Vatandaş da çok para verdi, hepsinden Allah razı olsun. Ha? Ama işte bitmeyen bir rant, bir ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi. Neyse, şunun şurasında ne kaldı? Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. O arada yıkılmış binalarda mukim kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Onları da düşünüyorum. Çaresi var, çözeceğiz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Mutlaka ama mutlaka çözeceğiz. İftar davetinin ev sahibi eski bakan Zecabe tartışmasının perde arkasını anlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DRT haber yayınında ilginç anlar. Ana haber gültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. PKK'dan kaçış devam ediyor. Milli Savunma Bakanı teröristler için tek çıkış yolu diyerek duyurdu. Terör örgütü PKK'ya yönelik Operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı adımları sonucuyla 4 PKK terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır deniriz. PKK'dan kaçış devam ediyor. MİS'e teröristler için tek çıkış yolu diyerek duyurdu. 1 Nisan 2023-2008 son güncelleme 1 Nisan 2023-2008 Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı adımları sonucunda 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır denildi. Takip et. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) İran kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin haburda hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. PKK'nın kan kaybı devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha buradaki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır, ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DRT haber yayınında ilginç anla. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Kiliççi Yurdu Tarım ve Orman Kanunu Devrim Teliği'nin dedi. Tarım ve Orman Bakanı profesör Doktor Vahit Kiliççi okraklığı konuşurken sel ve taşkınları konuşmaya başladıklarını belirt. Bakan Kiliççi Bizim yıllardan beri özlemini duyduğumuz tarım kanunu orman kanunu başta olmak üzere dokuz kanunda değişik öngören 40 maddelerin mü mü müteşekkil bir kanun paketimiz geçti. Bu devrim niteliğinde bir kanundur ifadelerini kullandı. Bakan Kirişli duyurdu. Tarım ve orman kanunu devrim niteliğinde. 1 Nisan 2023-2015 son güncelleme. 1 Nisan 2023-2015. 1 Nisan 2023-2015. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, kuraklı konuşurken sel ve taşkınları konuşmaya başladıklarını belirtti. Bakan Kirişçi, bizim yıllardan beri özlemini duyduğumuzların Tarım Kanunu, Orman Kanunu başta olmak üzere 9 kanunda değişiklik öngören 40 maddeden müteşekkil bir kanun paketimiz geçti. Bu devrin niteliğinde bir kanundur, ifadelerini kullandı. Ta akip et. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Mula'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişçi, burada yaptığı konuşmasında, bizim yıllardan beri özlemini duyduğumuz Tarım Kanunu, Orman Kanunu başta olmak üzere 9 kanuna değişiklik öngören 40 maddeden müteşekkil bir kanun paketimiz geçti. Bu devrim niteliğinde bir kanundur. Türkiye, iklimsel açıdan kuraklık ile aşırı yağışı bir arada yaşayan ve bunu da deneyimleyen bir ülke. Artık buna kimsenin bir itirazı kalmadı. Türkiye %55-60'ı yanmaya meyal, tıpkı Mula'daki Marmaris başta olmak üzere bu coğrafyadaki yanmaya meyal orman ile kaplı bir coğrafyada orman yangınları bizim için bir felaket. Tam kuraklı konuşuyorduk ülke olarak bir anda aşırı yağışları, sel ve taşkınları konuşmaya başladık. Belki kanunun çıktığından haberi olmayanlar bile tarımda planlama şartı derdi. Bu planlamayı sağlayacak olan mevzuat, kanun artık bizim meclisimizden geçmiş, resmi gazetede yayınlanmasının ardından en kısa zamanda ikinci mevzuatları da çıkarılarak uygulamaya konulacak diye konuştu. Otel yükselecek diye bekleyenler avucunu yalar. Muğla'da 2021 yılında 50 bin hektar alanın yandığını belirten bakan kirişçi, yangın sonrası hemen çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprak ile buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu. Hani birileri var ya, sürekli yanan orman alanı gördüklerinde ne zaman bir otel yükselecek diye bekleyen ama avucunu yalayanlara da buradan duyurmuş olalım. Böyle bir çalışma asla yapılamaz. Böyle bir şeye asla müsaade edilemez. Çünkü hukuk buna izin vermez. 2022 yılında yanan 5671 hektar benim çok canımı yakan bir yandımdı. Bir önceki yıla göre çok daha düşük kalmış olsa bile biz tek bir teline, tek bir yaprağına kıyamayız bu yeşil vatanın. 5.671 hektarlık sahanın %67'lisinde üretim, %37'lisinde de saha hazırlığı çalışmaları tamamlandı. 10.600.000 fidanda toprak ile buluşturulmuş oldu. Muğla'da çam balı Türkiye'nin %85'i bu şehirde üretiliyor. Kendimize haksızlık etmeyelim. 2012 yılındaki yangında bal ürettiğimiz alanlarda yok oldu demeyelim. 50.470 hektarlık alanın çam balı üretim alanımızın %5 yine tekabül ediyor. Keşke o da olmasaydı dedi. Hadi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı mı? Ünlü oyuncu Galatasaray Adana Demirspor maçına gitti. İddialar yeniden alevlendi. Galatasaray sezon başında transfer olan Lucas Torreira'nın adı ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Birçok kez birlikte görüntülenen ikilinin Kısa bir süre aşk yaşadı ancak sonrasında ise ayrıldıkları iddia edilmişti. Devrim Özkanca'nın sarı kırmızılar ile Adana Demirspor maçı için Nef Stadyumu'na gitmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar. Devrim Özkanca ile Lucas Torreira e barıştı mı? Ünlü oyuncu Galatasaray Adana Demirspor maçına gitti. İddialar yeniden alevlendi. 1 Nisan 2023-20.05 son güncelleme, 1 Nisan 2023-20.05 Galatasaray'a sezon başında transfer olan Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Birçok kez birlikte görüntülenen ikilinin kısa bir süre aşk yaşadığı ancak sonrasında ise ayrıldıkları iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın, Sarı, Kırmızılılar ile Adana Demirspor maçı için nef Stadyumuna gitmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar. Takip et. Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden start alırken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Lider Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlar arasında yer alan Lucas Torreira, gösterdiği performansla taraftarların benisini toplamıştı. İlk 11 inde vazgeçilmezlerinden biri olan Uruguaylı Yıldız'ın adı, son dönemde aşk iddialarına karışmıştı. İlişkileri kısa sürdü iddiası. Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde, Songül karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Galatasaraylı Yıldız Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Birçok kez bir arada görüntülenen ikilinin geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilmişti. Devrim Özkan, hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Yeniden alerlendi. Ünlü oyuncunun Galatasaray, Adana Demirspor maçını takip etmek için nef Stadyumundaki yerini alması, ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, barıştınız mı? şeklinde mesajlarla Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını abluka altına aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emre Akbaba'nın Mertense Pauli sonrasında ortalık karıştı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Akyazıda gol yağmuru yağdı. Trabzonspor karşısında Kayserispor 4-3 kazandı. Süper Lig'in 2022. haftası da Katr Trabzonspor, Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Akbulucu'nun takımının başından ayrılmasının ardından Trabzonspor ile ilk maçına çıkan Orhan Ak. Maçı kazanmak istiyordu. Karşıdaki atakların sahne olduğu mücadeleyi 4-3 ile S.K. Kayseri Spor kazandı. Atyazı'da gol yağmuru. Trabzonspor karşısında Kayseri Spor 4-3 kazandı. 1 Nisan 2023 18:04 Son Güncelleme 1 Nisan 2023 18:04 Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayseri Spor karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın takımın başından ayrılmasının ardından Trabzonspor ile ilk maçına çıkan Orhanak maçı kazanmak istiyordu. Karşılıklı atakların sahne olduğu mücadeleyi gör, 3 lük skorla Kayseri Spor kazandı. Takip et. Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayseri Spor'u konuk etti. Ligi ilk 3 sırada tamamlamak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, kendi evinde rakibini devirip avantaj kazanmak istiyordu. Yüksek tempo'da oynanan maçı 4-3 lük skorla Kayseri Spor kazandı. Maç adeta golle başladı. Dakikalar bir il gösterdiğinde Kayseri Spor Emrah Başsan'ın attığı golle 1, 0 öne geçti. Mavi Gomez hemen cevap verdi. Kayseri Spor'un bu golüne saniyeler sonra Trabzonspor cevap verdi ve henüz 3. dakikada skor 1-1 oldu. İlk yarı biterken skor 2-1 oldu. Karşılaşmada goller devam etti. 20. dakikada Kayseri Spor'da Yan, takımını 2-1 öne geçirdi. Penaltıdan gol geldi. 2. yarının henüz başında Kayseri Spor, Mensah'ın penaltıdan attığı golle skoru 3 1e e getirdi. 14 dakikada 3 gol geldi. 5 dakikada Trabzon Spor, Abdülkadir Ömür'ün attığı golle skoru 3 2ye getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Trabzon Spor, Enis Fardin'in penaltısında 3-3'lük eşitliği yakaladı. Kayseri spor oyundan düşmedi ve 64. dakikada yeniden 4-3 öne geçti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzonspor Kayserispor Spor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün değerli izleyenler hadi ramak kala şok eden anlar Saniye saniye kameralara bakın nasıl görüntülenmiş. Makas atan sürücünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı. Diyarbakır'da e, trafikte otomobil ile makas atarken direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansımış. Makas atan sürücünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada. 1 Nisan 2023-16-27 son güncelleme 1 Nisan 2023-16-27 Diyarbakır'da trafikte otomobiliyle makas atarken direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Takip et. Kayapınar ilçesinde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü trafikteki diğer araçları da tehlikeye atıp makas atarak ilerledi. Bu sırada sürücü önünde seyreden aracı son anda fark etti. Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü olası bir kazadan son anda kurtuldu. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı. DHA Bunlar ilgini çekebilir. Karbonatı kullanabileceğinizi bilmediğiniz alanlar... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. TOK'un adını kullanarak vatandaşları dolandırdı. Ekipler kıskırarak yakaladı. Türkiye'nin Yer Otomobil TOK adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusuna bulunan vatandaşları dolandıran ve ve Ankara'da yakalanarak gözaltına alın. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutulan cezaevine gönderin. toklun adını kullanarak vatandaşları dolandırdı. Ekipler kıskıvrak yakaladı. 1 Nisan 2023-2152 son güncelleme 1 Nisan 2023-2152 Türkiye'nin yerli otomobili TOG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran ve ve Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Takip et. Tok otomobili üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili toku almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, topsatisfactionmasteru.com isimli sahte site üzerinden Top Mobil 2 Girişim Grubuna hoş geldiniz başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil 2 Dijital Elektronik limit Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi ve Yiğ Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Resmi kanaldan uyarı gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Top, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayarak kullanıcıları dikkatli olmaya çağırmıştı. Top tarafından resmi kanallar aracılığıyla şu mesaj gönderilmişti. Ve Onyx sürecini turumora uygulamamız ve resmi web sitemiz top.com.tr üzerinden gerçekleştirdik.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 Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık gelişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Dubai'de 2023 yılında Ana Ama haberimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç sonucuna göre Galatasaray Atalanta Demirspor karşısında son dakikada galibiyete uzandı. Mister Tokko ve Zanero 3 puanı getirdi. Son dakika haberine göre, Süper, Süper Lig'in 27. haftasına Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadele sahne olan ve iki, iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maç sarı kırmızılar iki 2-0'lık üstünlüğü sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren Olleri 87. dakikada Fedrik Mensofço ve Nicolo Zalilo kaydetti. İşte maçtan detay. Maç sonucu Galatasaray Adana Demirspor karşısında son dakikalarda galibiyete uzandı. Mintio ve Zaniolo 3 puanı getirdi. 1 Nisan 2023 22:35 son güncelleme. 1 Nisan 2023 22:44. Son dakika haberleri. Sport Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maç, sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Fretik Mitsijo ve Nikolo Zaneoğlu kaydetti. İşte maçtan detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor, Sport Auto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımında büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakika boyunca oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu. nef Stadyumunda oynanan müsabaka Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı, Kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Fredrik Mitzschö ve 90 dakikada penaltıdan Nikolo Zanioğlu kaydetti. Bu skorun ardından milli aradan galibiyette dönen Galatasaray puanını 63 ve yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 3 maçta ikinci yenilgisini alan Adana Demirspor ise 45 puanla 4. sırada yer buldu. Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. 12. saniyede ilk tehlike. Galatasaray henüz 12. saniyede köşe vuruşu kazandı. Mertens'in yaptığı ortaya Abdülkerim Bardakçı kafasıyla vurdu ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi. Köşe vuruşunun dönüşünde gol pozisyonu. Korner dönüşünde Adana Demir Spor hızlı atak şansı yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Emre Atbaba, ceza sahası içindeki 10 yukuruyu görmek istedi ancak son anda Torreira araya girdi ve mutlak gol şansını önledi. Hicar'da golle burun buruna geldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray çok etkili geldi. Orta alanda kazanılan top sonrası Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Mauro Icardi gören Kerem'in pasında arantili futbolcunun şutunu çekeceği esnada araya Kevin Rodriguez girdi ve tehlikeyi savuşturdu. Emre Akbaba ve Direk. Adana Demirspor Emre Akbaba ile gole çok yaklaştı. Mücadelenin 15. dakikasında gelişen atakta ceza sahasının dışında sağ kanatta topla buluşan Akbaba'nın soluna çekerek yerden yaptığı vuruş direğin yanına çarparak alta gitti. Abdülkerim yine gole çok yaklaştı. Galatasaray'da Mauro 18. dakikada rakip yarı alanda yerde kaldı ve hakem Ali Şans alan Paul çaldı. Topun başına geçen Sercii Oliveira'nın ortasına iyi hareketlenen Abdülkerim Bardakçı'nın 6 pastan vuruşu az farklı avta gitti. Onyekuru direğe takıldı. Adana Demir Spor 44. dakikada çok etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru'nun sağına çekip yaptığı vuruş direkten dışarı gitti. Galatasaray attı ama offside. Maçın 52. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sol kanattan yapılan vuruşu kaleci Ertak sektirdi. Dönen topu Abdülkerim bardakçı tamamladı ancak gol, ofsak gerekçesiyle iptal edildi. Nelson çizgiden çıkardı. Adana Demirspor 68. dakikada golle burun buruna geldi. Mavi şimşeklerde Stambul'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Çerif Endai'nin kafa vuruşu ağlara giderken son anda Victor Nelson topla kale arasına girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Dakika 87-1-0. Mitsuşo. Maçın son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 87. dakikada aradığı golü buldu. Oyuna sonradan giren Fredrik Mitsuşo, Adana Demirspor savunmasından seken topa gelişine yaptığı vuruşta ağları sarstı ve takımını bir sıfırlık üstünlüğe taşıdı. Zanoğlu penaltıdan attı, K-Saray rahatladı. Galatasaray, 96 dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Nikola Zaniolo, vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Okan Buruk'tan 4 farklı hamle. Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan yoldu boys. Kan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yede çekti. Konya Spor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekupé, Victor Nelson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi. Galatasaray maça Fernando Muslera, Saçha Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Samuel Adekupé, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Minotraçaca, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı. Sarı-Kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Odu Boys, Kan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Mitzşö, Yunus Hakkün, Nikolo Zaniolo, Vafetin Bikomis, Hoan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu. Mertens 55 gün sonra döndü. Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dires Mertens uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahale döndü. Galçikalı futbolcu takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Araban.com Konya Spor müsabakalarında forma giyemedi. Taraftarlardan yoğun ilgi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın yapıldığı net stadına tribünleri doldurdu. Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti. Adana Demirspor'da 2 değişiklik. Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikte de sahada yer aldı. Atletmis ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella ligde son oynadıkları raporta Spor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedekletecek. İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine George Moral ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü. Adana Demirspor Maça Ertaç Özbir, Bonas Svensson, George Moral, Semih Güler Kevin Rodriguez, Benjamin Stamburi, Badao Enda'ya, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Çerif Enda'ya ilk 11'i ile çıktı. Bunlar ilgini çekebilir. Benim araba kaça gider diye soranlar, şimdi mutlulukça var. Fiyatı gör. Bankadan müjde. İhtiyaç kredisinde faizler düştü, hangikredi.com. Buraya tıkla. Dubai'de 2023 yılında villaların, fiyatlar sizi şaşırtabilir Dubai'de yılında villaların sponsorlu reklamlar. Tabola'dan. Sponsorlu içerikler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Berezoğlu, Dolunay Kafkas'a ilk maçında şans tanımadı. Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten. Huntson maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Pabola'dan. Sponsorlu içerikler. Sizin için seçtiklerimiz. Stoktaki akıllı yataklar neredeyse bedavaya satılıyor akıllı yataklar sponsorlu reklamlar. Game of Thrones dizisi tüm bölümleriyle Blutvede yayında. Blut. Kayıt ol. Kaynanan kredi kartı limitin ne kadar? Bir dakikada başvur, hemen öğren Akbank. Şimdi keşfet. Yüz. Ana haber bültenimiz devam ediyor, yaklaşık bir saattir ekranlardayız Diğer haberimize geçiyoruz. YSK'daki kural çekimin ardından Ak Parti'ne dikkat çeken açıklama geldi. Birinci sıra kulağa daha hoş geliyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. 4, 4 adayın resmiyete kavuşmasının ardından YSK'daki kura çekimiyle adayların oy pusulasındaki sıraları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sıra yer alacağı oy pusulalarıyla ilgili açılamı yapan AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı gidiyorsunuz ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimiz daha ferahlatıyor ifadelerini kullandınız. YSK'daki kura çekiminin ardından AK Parti'den dikkat çeken açıklama, birinci sıra kulağa daha hoş geliyor. 1 Nisan 2023 19.09 son güncelleme, 1 Nisan 2023 19.09 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. 4 adayın resmiyete kavuşmasının ardından YSK'daki kura çekimiyle adayların oy pusulasındaki sıraları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sırada yer alacağı oy pusulası ile ilgili açıklama yapan AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor, ifadelerini kullandı. Takip et. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında ilk sırada yer almasının şanslı bir kura olduğunu belirtti ve 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz, dedi. 14 Mayıs seçimlerinde adayların pusuladaki sıralaması. Birinci kulağa daha hoş geliyor. Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu, YSK Başkanlığında, Cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Birleşik Oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şanslı bir kura olduğunu söylemesi üzerine Yavuz, kendisinin de bunu şanslı bir kura olarak gördüğünü belirtti. Yavuz, pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz, değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, bugüne kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla yola devam edeceklerini söyleyen Yavuz şunları kaydetti. İnşallah yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak. Çünkü Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız'da birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Anketlerde bir önceki oyumuzun daha üstündeyiz. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında olması önemli. Oraya doğru gidiyor. En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Bizde o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız. YSK kura çekimi sonuçları YSK'de bugün yapılan kura çekiminde oy pusulasında birinci sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncü sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı, Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Bankadan müjde. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ama eee biz yer sürenin de sonuna geldik. Daha daha fazla e, haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikovhaber.com'a tıklayınız efendim. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Sürçülü sanettiysek daha daha mutlu, daha huzurlu ve daha güzel bir Türkiye'de hiçbir şeyin yasaklanmadığı bir Türkiye'de. Haypal'ın yasaklanmadığı Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakışanlar derin saçma.